Selam arkadaşlar. Rodajdan sonra Ağırı gezisine giderken benzin almıştım. Şu anda bu benzin bitti. Ve de bir depoyla içerisinde daha vardır gerçi ama bir depoyla 333 km yaptığım gözüküyor. Burada. Bir beraber gidelim şimdi. Aytemiz'den benzin alalım. Bakalım 100 km'de ne kadar yakıt yakmış Hep beraber görelim Arkadaşlar benzin alırken Motorun üstünden inin inin Üstünüze sıçrar Bir kıvılcım gelir bir şey gelir Allah göstermesin Cayır cayır yanarsınız vallahi. Şimdi ben 333 km yaptım bir depoyla Daha da dediğim gibi içinde biraz var ama O da idare eder diye düşünüyorum Şimdi şöyle bu 330 kilometrenin 250 kilometresini uzun yolda yaptık. Ümraniye'den çıktık. Ava, Kerpe İzmit tarafına gidip İzmit tarafından geri dönüş. 250 kilometre geri kalanını da işe gidiş gelişte yaptım ben. Şimdi bir alalım bakalım benzinimizi. Bir hesaplayalım. Yeni Pulsar NS 200 ABS 100 km'de karma tüketimde ne kadar yakıyor? Görelim. Ağzına kadar doldu. Ne kadar? 50. Kaç numara burası? 3. Şimdi şunu bir ödeyeyim geleyim ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz önce ağzına kadar doldu. Ağzına kadar doldu. 9.68 litre aldı. 49 lira 27 kuruş tuttu. Şimdi şunu verelim arkadaş nerede? Hocam şunu vereyim. Kolay gelsin. Şimdi şu arka tarafa gidelim. Hesaplamamızı yapalım. Bakalım ne kadar yakmış. daha şöyle. şöyle. Gölgeyi çekelim. Stop edelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi 333 kilometre yapmışız bir depoyla gerçi 9 litre vardı 12 litre alıyor bu ee, yaklaşık bir bayağı bir gidermiş ya Şimdi şöyle yapıyoruz Programı açıyoruz Program değil gerçi Kromu açıyoruz Şöyle koyduğum yerden çıkartıyorum. Hay temiz. Şöyle koyayım. Evet, bu bizim şimdi aldığımız. Şurada acaba koyalım. Evet. Diyor ki kaç kilometre yol yaptınız? Yazıyoruz. 333 kilometre yol yaptık. Alınan yakıt maliyeti malite 49.27 49,27 Alman litre 9.68 9,68 litre fiyatı da 5, muş Hesapla diyoruz. Hesaplıyor şu anda. Şimdi burada sonucu göster diyeceğiz. Evet. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar, rodajda da ben bunu hesapladım. 2.9'du. Rodaj bitti. Uzun yol ve kısa yol ortalamam da 2.9. Yani bu alet benim kullanımımla konuşamadım. Benim kullanımımla 2.9 yakıyor 100 km'de. Vallahi benim için gayet güzel rakamlar. Kuruş hesabı yapanlar ki normalde kuruş hesabı yapılmaması lazım. Çünkü bizim benzinimiz durmadan fiyat değiştiriyor. Düşüyor, çıkıyor. 0.14 kuruş diyor. 14 kuruş yakar diyor. 1 litre ile 34.4 km gidersin diyor. Yani 68 km yol yapabilirmişim ben almasaymışım. Yani 68 km daha yol yapabilirmişim bunun üzerine. Böyle gözüküyor. Valla gayet güzel bu rakamlar. Adreste de ben 2.8 yakıyordum. Enmex'i 3.1 falan yakıyorduk. 33.1 yakıyorduk. Bu da 2.9 demek ki normal. Gerçi o adres ve Enmex'i kışın kullandım. Bu yaz verileri. Kışın biraz daha herhalde çıkacak. 3.2 yaksın ya. Gayet güzel, keyifli bir alet bu. Seviyorum ben. Evet, arkadaşlar merak edenler için çektiğim bir video oldu bu, şöyle koyalım, videoların altlarına yorum yap, yapan arkadaşlar vardı, mail atan arkadaşlar vardı, ne kadar yakıyor bu meret diye, onu da görmüş olduk hep beraber. Rodajda ve rodaj sonrası karma tüketim 2.8. ABS'nin önemini de görmüş olduk. Bir iki kaydı ama tuttu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı videomuzu unutmayın. Ki herkesin haberi olsun videolardan. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.